Bir gün çiftçi tohum ekmeğe çıkmış Tohumların bir miktarı derinler Yol kenarına düşmüş kuşlar yemiş Can kulağı olan işitsin canlar Yol kenarına düşmüş, kuşlar yemiş Can kulağı olan eşitsin canlar Bir kısım tohum taşlık yere düşmüş Topraksız yer çabucak filiz vermiş Fakat güneşte filizler kurumuş Can kulağı olan işitsin canlar Fakat güneşte filizler Can kulağı olan işitsem canlı. Can Tohum dikenler arasına düşmüş. Diken büyüyüp filizleri boğmuş, topraksızlar gibi onlarda ölmüş. Can kulağı olan işitsin canlar Topraksızlar gibi onlarda ölmüş. Can kulağı olan. Eşitsin canlar Kervanım tohumun hepsi ölmemiş bir kısmı iyi toprağa düşmüş Bunlar yüz kata kadar ürün vermiş Can kulağı olan eşitsin canlar Bunlar yüz kata kadar ürün vermiş Can kulağı olan eşitsin